Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlere playstation 2'de GTA 5 oynarız arkadaşlar Geçen gün gittim bir tane playstation 2 aldım arkadaşlar ve bunda neler oynayabilirim ile araştırdım Oyunlarına baktım arkadaşlar birçok oyun ne varsa bunda da varmış Zaten playstation 4'lerde yani oyunlar pahalı olduğu için onları oynayamıyorum yani o sırf oyunlar pahalı olduğu için Bende baktım böyle olmayacak playstation 2 aldım arkadaşlar şimdi Oyunlar dediğim gibi oyunlarına baktım böyle genişlik şey güzel oyunlarına ve internetde bir GTA 5 oyunu gördüm arkadaşlar GTA 5 oyununu indirip işte bizim burada bir tane PlayStation abon aldığım yere götürdüm ve bir okutturdum arkadaşlar onu da burada göstereyim onu bu CD'yi bu DVD'yi okutturdum monitöre bağlayıp GTA 5 çalıştık arkadaşlar Ben merak ediyorum nasıl bir şey olacak diye hadi şimdi kuruluma geçelim Merhaba arkadaşlar şimdi ps 2'yi kurdum,monitörde eleştirip CD'yi de içine taktım ve CD'nin çalışması ümitlerim şu anda. Oyunun sesi çok gecik sanki ya. Sesim, sanki. Şimdi tabi grafik, yani grafikleri çok kötü olacak baştan söyleyeyim arkadaşlar çünkü bu PlayStation 2 yani. Oyunza girdik. Evet. Şimdi oyuna gidip arkadaşlar ya Oyun birazcık sağırmıyor ama GTA 5 olduğunu anlıyosunuz bu grafikler falan baya baya kötü Abi tipine bak ya dur bakiyim Ama arabalar falan şekil şekildi <gülüyor> yani PS2'nin GTA 5'i böyle olur yani Acaba normal PS4'le falan aynı mı özellikleri Yani şu an gözle bakıyoruz göz bakışı A bey canlandı mı? <gülüyor> Vallaha. Ne var bari ya, arabaya? Engel göz buradan. Dur dur çarpmayalım daha. Biliyorsunuz Rumahpedi zaten çarpmayacağım. 5 dakika sonra ortadan aslında anlatma falan böyle. Tamam, şimdi nereye dedim? Bir bakış yok, bir göz var, bir şey. var Şimdi buradan o araba güzelmiş. İnden şey ya. Ay bunlar ne yapacağım şimdi göremedeler de var mıdır? Çık çık. Oo adam ha adamı nasıl öldü? aa ölmemiş. Aha aha. Çekiyoruna gitti. Ha. Aa evet. Daha niçin ya yerdekinlere falan? Ama. Herhalde ben ölümsüz moda mı girdim? Oda bir tane var yani. Ölümsüz moda, serbest. Ölümsüz falan oraya girdim herhalde. Şimdi. Yaptığın tek servis şey böyle orada farkettin. U kızlar, var mı arabama gelmek isteyen? Batıyor mu? Ha, batıyor. Oo salak, salak kız arabama çarptın. Çık. U kızlar izleyelim mi? Ne haber? Hadi George. Hadi patlat, yalamışsın hali. Vur. Abi şundan suratına bak bunun evi çiftçip Grafikler şuan efsane Efendim yani şuan geri yapıyormuşum Ayy bu dao ama Burdun zaman yıkıldı Oraya lan tabanca çıkardı kaç, kaç kaç kaç kaç kaç kaç Kaç abi kaç abi Azaaa Kaçtım Araba Abi şundan suratına bak ya İnsan mevcut daha gerçekçi yapar Buradan bu avlanan suratların ne olmuş böyle bu ne yapıyor o öldüm mü yakalandım mı hiç bir şey anlamadım neyse abi aynı hareketler falan aynı gental ama de o dur falan yapıyor da suratları falan anlayışlar da daha kötü yani hepsi surat aynı respende bakın George ah Michael, ne yaptın Michael? Ah, ay vay becik, desen verin ya. Minecraft'te benzemiş hani kollar dörtgen gibi, böyle kare gibi. O George, ne yaptın? Ben nereydim? O kirerler, işi şapkalı bak orada bak, pezengi severim. Hani çok da. Hani çok <gülüyor> ence değil arkadaşım. Şuradan istedim. Ah. Allah'ın <gülüyor> yani giyin içindedik. Oooo. Ağuston mu? Aha. Pat. Ne bakıyon lan? Sen ne bakıyon lan Kaçmanın buraya. Ne konuşuyon? Şşş. Ne bakıyon ne var? Ne, ne bakıyon ne var? Top gibi yuvarlandı zaten hemen. O Oo, polis. Oooo polis. Ne? Ne var? Ne diyor? Vur. Sık lan. Adamsan sık lan. Playboy. Bak orada eser çekiyorlar bak O ne suratı nasıl bir şey? Ben de mi çektim? Ne yaptım? Neyim kafası ayılıyor? Ne eser çektim lan? Ne ne ne? Bak Abi bir kere vurunca bir kere daha vuramıyorum herhalde Oo, Ooo araba gökten indi resmen Arabanın harfası gözüküyor Şeffaf araba <gülüyor> Abi eser vuramıyorum öyle Evet can da oyun çöktü evet oyun için çıktı. Fes için aynı aldım ama büyük ihtimal yanacağım. Siz ne diyeceksiniz? Sağlam mısın Fes için Madem öyle git Fes için çalışacaksınız. Asla bunu artık anlamadım arkadaşım. Arkadaşımındı. O roket atar mıydı? Abi herba gözükmüyor ki parçalandı Ben de ödün çaldım arkadaşlar. Osa almak falan gibi istemiş yok. Evet, bu ne iş lan bu? Ablan niye göç gitti ya böyle? ay Evet. Ablan saatler nereye gitti böyle? Bir şeye saldırdı. Bak, bak haykıttı lan bak, bak. Oradan atlıyor, oradan zıpliye bak. Evet. Ah şey geldi. Oo, sağ git tamam. Ay çay ben film Para babası geldi. Ne attık Oo delikan. Allah için gözünden kan akıyor. Onu öde. Çık. Gel hadi ha, anlaşma yapılmış Ya bundan gitti ya Ne ben o işte? Ooo Evfok'te mi bindim? uçuyor. uçuyom Evfok'te şey yapıyor. Ooo çok güzel Tüm şehir gitti Demek ki neymiş Messi şimdiki de GT5 oynamazmış Yani gt daha iyiydi ve dursaj yukarı çıkardım Gidiyor ama elleri gitmiyor. Heh. Ha böyleymiş tamam. Ee ne yapacağım şimdi? Yani şu çok eğleniyorum. Resmen GTA ve oynuyorum. Herkes tavsiye ederim tabi. Oh. Parçtum var mı? Aç baba. Ama mis, mis. Yeter ya Düzgeber Neyse arkadaşlar bugünlük bizden mukaye izlediğiniz için çok teşekkür ederim Sadece Playstation 2'de GTA 5 oynanıyor mu bunu denedim İnternette oyunu buldum bir yerde GTA 5 yazıyordu hemen bunu aldım işte Çıkartıcıya götürdüm çıkardık denedim ama ilk 3-4 dakikası iyiydi güzel ama sonradan gördüğünüz gibi zaten hiçbir şey yapmadım gezdim hani Araba sürdüm böyle hani oyunda nasıl bir şeyler diye hani görev falan yapmadım öyle keyfine gezdim sağda solda görün üzere bu kadar da.